Yine aklıma girip al beni sen Duygularıma kilit at gelip Kalbim sana nirikal deniz Gülümseme biri var deli Her yanlışa doğru gibisin Sensiz olmak büyük korku bilirim Bakışların tek yordu ilimin Gözlerin güzel zamanın dilimi Sonu olmayan manzaramsın Yüzün güneş gönlüm karlar altı Ayrıyken de yan yanaydık Sensiz her şey boş bir tantanaymış Diyebilirsin bana delimi bu rotam sense yollarım seni bulur Güneş kayboldu git. İndi toprak bile unuttu yeri kumu Tut yine ellerimi olamaz devam edemem bırakma ışık bana gözlerinin içindeki parlayan o tozakla bu şehri terk ettiniz gürlerin varsa olaylara hiç düz bakmadım Eylüller güz saylanır gel umutu nasıldır dünyaları gitme istersen derdim ol bir ışık var da kendi yok. Git gide benden kal demek bazen yetmiyor Çünkü yazıların aksine zor gelir gece Anılar seninle en dibe geçer Kimse bilmez bunu kendime selen Dilirme oldun sen bile seve Mevsimin güzeli hazam gibi hikaye bize ait bu masal bizim Bozuldu akrep ve yel kovan Ya gökyüzüm ol ya da gelip yak kalbini Tut yine ellerimi. Yine ellerimi olamaz devam edemem Bırakma ışık bana gözlerinin içindeki parlayan o tuzaklar